Et hazırlan, çıkıyoruz yola. Al eurolarını koy çantana. Lazım olacak disco kafe barda, belki bir gece rüyalarında. Bir anın hen kralını içeceksin Merso de ve sebeysin ucuz olan her şeyi bileysin beni. Çok yüreksin aylarda çalış, bir gece de yersin. Taksiye binince pazarlık edersin, ortam için peşimde gezersin. Vodka ya yetine. Babanı beyim, gecelerin hepsi benim kardeşim bir ay bir yok buralarda Efendi ol, alsınma, sulanma Tarkantılı gece, girin evde Tavlacı tırları, at bu gece Yoksa taksiyle gideceğiz Bu evde söylesene bize Çoşalım yine bu gece bu evde Çok kötü şeyler olacak bu gece Alçara Almanya'nın attığı burda Senin için komşulara büyük hava Pensiye delisi, biner simer soya. Seni gidi çapkın, seni zampara Çocuklar ister, aman para Latte, makyato, içeysin Elindeki proyla hep keseysin Şaşırma para, konuşuru burada Yoksa cebinde, sakın hava yapma Cebindeki TL, geçmez burada Döviz kuru, eder seni madara Zorlama, boşver, oyna kanında İster diskoda, ister Arabada oynatır kanını Bu müzik çılgınca Ver boruyu gitsin gençlik olunca Çalkantılı gece kimin evde? Tavla çıtırları at bu gece Yoksa taksile gideceğiz evlere Mikrobusu oyna silkele bu gece Çalkantılı gece Çalanı yine bu gece bu evde Çok kötü şeyler olacak